Yaçamata kat. Gelin sözde olmazsa unasam Allah balasana sizsin şana. malum içinde bulunduğumuz ay Ramazan ayı, fakiri, yetimi, belki de düşkünü en çok gözetmemiz gereken aylardan bir aydır. Biz de Siirt Yetimler Vakfı temsilciliği olarak yüzlerce aileye biz gıda kolisi, nakti yardım, kol yardımında bulunduk. Aileleri Ramazan ayı boyunca inşallah gözetmeye çalışacağız ve bu manada bu sadece bu aya özgü yaptığımız bir şey değil. Daha öncesinde de biz aylık bütün yetimlerimizin tespitini maddi, manevi, giyim, gıda Okul, kırtasiye işarelerini biz tespit edik. Elimizden geldiğince, yetimler olarak elimizden geldiğince biz bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca herkes kendi sofrasını biraz daha belki çeşitli olarak, belki et olarak, belki gıda olarak biraz daha çeşitliğe fazla olmasını ister. Biz de bu noktada nasıl kendimiz kendi evimize, kendi halkımıza bakıyorsak, kendi ev halkımıza bakıyorsak yetimlerimizin bir nebze de olsa sevindirmeye çalıştık. Tabi bu burada bitmiyor. Ramazan bayramı da yavaş yavaş yakınlaşıyor. İnşallah biz yetim giydirme programı da yapacağız. Bu noktada bizim 80-85'e yakın tespitli yetim ailemiz var. Bizim de bu anne ve çocuklarına bu giyimi, bu koşamı, bu kıyafeti bu bayramlara ulaşabilmemiz için bu noktada halkımızın biraz daha duyarlı olması lazım. Bu noktada bize ulaşmalı lazım. Biz evet belli ailelere ulaşabiliyoruz, belli ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Ama malumdur ki 80-90 ailenin kıyafet ihtiyacını gidermek çok külfetli bir Maliyeti denk geliyor bizim için. Bu noktada biz de halkımızın desteğini, halkımızın maddi desteğini bekliyoruz. Allah şimdiden onlardan razı olsun. Kim destekte bulunuyorsa.